Bir denklem içindeyim Kendi kara listemde adımı geçiren biriyim hey. Nasılsa Key ölse Taha var diyecekler Şaşırtamıyorlar artık Ger Ger gerçekten, Gerçekten gerçekler acı veriyor adını Herkesler biliyor ve gücük ediyor bu beni Nasılsa bu benim oyunum Kuralları ben koyarım ben yazar ve bir tek ben oynarım y Sahnelerin tozlu raflarında adım Adımı kullanıyor bazı şahıs tanımları Onları tanımıyorum inanın gayeleri saçma Kafana kentten başka hiçbir şey yeter. Yiyecek bir şey bulamıyorum ki yazık ama Olmuşsun kazık kadar Hala derdi ben olmuşum deyin peşindesin ulan Seni salak adam Seni salak adam Seni salak adam Bu şarkıdan sonra sana falakaba Hip hop'ı yapıyorum ortamıyla işim yok Ortamda yavşak ve çok fazla yala kaba